yaşayacaksınız. Kendi ortaklı olanlar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 E, kemik üşümeleriniz e, kemik erimesi, kemik kayması kalça, e, ayak batık tırnaklarınızla ilgili problemleriniz söz konusu olabilir. Bu ara bazı kova burslarında saç dökülmelerden kaynaklı saç ektirme e, kaş dökülmesi, kaş ektirme planlarınız olabilir. Bu sene bunlarla çok yoğun uğraşacağınız bir nokta. Bir de e, şöyle bir durumumuz var e, kadınlarımızda özellikle göğüs ya da rahim ya da karın bölgesini gerdirme gibi düşüncesi olanlarda böyle bir e, estetik